TCG Anadolu Türk Deniz Kuvvetleri'nin yeni sancak gemisi oldu. Törenle ilgili büyük ilgi gören ilk videomuzda güverteye çıkmış ve TB3 ile Kızıl Elma hakkındaki bilgileri Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'dan almıştık. Sıra. Başka detaylarda ve uzman görüşlerinde. Herkese merhaba ben Tolga Özbek. Bugün TCG Anadolu'nun deniz kuvvetlerine katılış töreni için İstanbul Tuzla'da Sedef Tersanesi'ndeyiz. Hatırlayacaksınız geçtiğimiz Eylül ayında da buraya gelmiştik. Gemideki son gelişmeleri sizlerle paylaşmıştık ve sonunda bugün... Tüm testler bitti ve yapılacak törenin arkasından TCG Anadolu resmi olarak deniz kuvvetleri tarafından kullanılmaya başlanacak. Tabii bugün bayağı bir sağlam bir yağmur indiriyor İstanbul'da. Çok fazla etrafta dolaşamıyoruz ee, ve tabii ki güvenlik önlemleri nedeniyle de güverteye veya geminin içine giremiyor. Şimdi tabi kamuoyunda biz çok fazla uçak gemisi lafı çıkıyor. Buna karşı bu geminin gerçek görevini anlatmaya çalışıyoruz ama gemi sonuçta, bir silah gücünü, askeri bir yere götürmek amacıyla tasarlanmış ve tabii ki güvertesinin üzerinde de havacılıkla ilgili konular var. Aslında Türkiye bu gemiyle ilgili F-35B'ydi asıl istedi ama Türkiye'nin S-400 hava savunma sisteminin alınmasıyla birlikte Amerika tarafından F-35 programından çıkartılması bu adımları etkiledi ve yeni bir görev oluşturuldu. Geminin uç tarafında gördüğünüz bir ski camp olarak adlandırılan bir özel bir bir kızaklı bir yuva gibi düşünün buraya sanki kayakçıların kayıp atladıkları ve devam ettikleri ve iha'lar nasıl kullanılabilir bu çalışmalar ortaya konuldu ve geminin bir İHA gemisi üzerine İHA'lar taşıması planlandı. Dünyada çok fazla İHA yok. Amerika Birleşik Devletleri, Amerikan Donanması'nın İHA sistemleri var. Farklı farklı görevde ama yakında özel bu iş için tasarlanmış, TB2'den geliştirmiş. Görüntü olarak tb 2 andırıyor ama çok daha büyük. TB3 kısa bir süre içerisinde, bu yıl içerisinde ilk uçuşunu bekliyoruz. O TCG Anadolu'da görev yapılabilir hale gelecek ama bunların tabii ki görev süreçleri epey bir uzun önce kendini karadan yapılan uçuşlarda ispat etmesi gerekiyor. Arkasından da Kızıl Elma jet motorlu İHA sistemi buradan görev yapması hedefleniyor. Sonuçta TCG Anadolu havacılık açısından oldukça dar, kısa bir piste sahip. Üzerine bir Amerikalıların veya Fransızların kullandığı gibi bir katapult sistemi yok. Kısa kalkış gerçekleştirip arkasından uçuşların yapılması planlanıyor. Bu sanıyorum önümüzdeki dönem içerisinde Türkiye'deki yaklaşımla birlikte farklı bir görev oluşturulmasına da imkan sunacak. Şimdi biraz sonra Özgür Ekşi ile beraber denizcilik tarafını konuşacağız. Geminin neler yapılıyor, ne ediliyor. İkinci aşamasında da bugünkü törende iyi sınıfı fırkatenlerle de ilgili bazı çalışmalar gerçekleştirilecek. Onları da biraz sonra Anıl Şahin ile birlikte konuşacağız. TCG Anadolu'dan sonra TCG Trakya yapılacak mı? İnsansız deniz araçları bu konseptte nasıl kullanılacak? Önce mikrofonumuzu Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir'e uzatıyoruz. Ee, hayırlı olsun. Ee, ben hemen tek bir soru sormak evet. istiyorum. TCG Anadolu'dan sonra TCG Trakya'yı görebilecek miyiz? Ne durumdayız? Şu anda onunla ilgili bir karar yok ama gerek tersanemiz gerek diğer tasarım şirketlerimiz Böyle bir durum olduğunda kendi işlerinde hazırlıklarını yapıyorlar ama şu anda kesinleşmiş bir kararımız yok. Önümüzdeki günlerde belki ilerleyen ihtiyaca göre belki bir sürpriz olabilir veya gelişmeler olabilir diye düşünebilir miyiz bu cevap üzerine? Şimdi masa üzerinde çalışma bulunsun. Tabi o bir mühendislik çalışmasıdır. Gün geldiğinde zaten bu işler biraz da öyle olması lazım. Şirketlerimizin genel anlamda bir adım sonrası için hazırlıkları yapması her zaman beklediğimiz ve istediğimiz bir şey. Bunun her alanda yapmalarını bekleriz. Bugün tabi yağmur yağdı güverteyi göremedik ama dünden paylaşılan fotoğraflarda evet. TB3 var, kızıl elma var evet. ve tabi ki SIDA'larımız var. Evet. Onlara da kısa bir şey alabilir miyiz sizden? Tabii bu geminin bu ekstra garnitürleri yani geminin malum orijinalinde bunlar yoktu. Ve bunları koyarak yepyeni aslında bir konsept ortaya koymuş oluyoruz ki Malum geminin tasarımı biz İspanyollarla beraber yaptığımız bir şey ki onlar için de bir oyun değiştirici unsur eklemiş olduk. Kaynatır derken epey önemli bir unsur tabii ki. Ee, bu hava sistemleriyle beraber operasyon yapma kabiliyetini ve güç aktarma sistemi derken aktaracak gücümüzün niteliğini çok değiştirmiş olacağız. Tabii daha Bunlar e, geleceği vaat eden konular yani TB3 geliyor kızlayanma gelecek onların entegre edilip de üstüne konup uçar hale gelmesin biraz zaman alacağını bekliyoruz ama tabi bu da dediğim gibi orijinalde düşünülmeyen şeyler veya planlanmayan şeyler olduğu için bir yenilik olarak gündeme gelecek. Türkiye'nin uçak gemisi derken gerçekten uçak gemisi olsun diye de işte bu unsurlar üzerinde olacak. İdalar da başka bir parametre. Normalde üzerindeki tabii içindeki çıkarma gemilerinden çıkacak kuvvet unsurları planlanıyor değil ama başka bir sürpriz unsur olarak da gerek elektronik harp, gerek deniz denizaltı, gerek deniz üste harp yapabilecek nitelikte bir dizi e, sidamız da burada hizmete girecek durumda. O halde bunlar da bu geminin dünyada çok da olmayan, çok da e, orijinal tasarımda da olmayan bizim e, sektörümüzün sağ olsunlar eklediği güzel unsurlar. Çok teşekkürler İsmail Bey. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Teşekkürler. Şimdi kısaca gemiyi tanıyalım. Hangi yerli sistemler var? Birlikte bakalım. TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hucum Gemisi projesi İspanyol Navantiye şirketi tarafından Türk Deniz Kuvvetleri'nin isterleri doğrultusunda oluşturuldu. Geminin yapımı İstanbul Tuzla'da bulunan Sedef Tersanesi'nde gerçekleştirildi. %70 civarında yerlilik oranı yakalandı. Aralarında Aselsan, Havelsan gibi devlerin olduğu 131 Türk şirketi projede görev yaptı. Geminin en önemli sistemlerinden biri Havelsan tarafından geliştirilen Advent Savaş Yönetim Sistemi. Böylelikle TCG Anadolu, tüm Deniz Kuvvetleri platformlarıyla anlık iletişime geçebiliyor. Müzik Müşterek operasyonları eş güdümlü olarak hayata geçiriyor. Böylelikle daha esnek bir operasyon yapısına kavuşulmuş oluyor. Havelsan'ın büyük bir başarıyla geliştirdiği sistem, Milgem sınıfı korvetlerin, E sınıfı Fırkat yanı sıra insansız deniz araçlarında da kullanılabilmekte. Havelsan'ın TCG Anadolu'da diğer sistemleri ise komuta kontrol bilgi, gemi bilgi dağıtım, gemi bilgi, kapalı devre TV, mesaj işletim sistemi, görüntülü telekonferans ve elektronik durum pano sistemleri. Bugün İstanbul'da inanılmaz bir yağış altında TCG Anadolu'nun bulunduğu, yapıldığı Sedef Tersanesi'ndeyiz. Hatırlayacaksınız, Eylül ayıydı değil mi? Seninle bir yayın yapmıştık. Doğru. Biz en son Eylül ayında Özgür Ekşi ile Turdev, İngilizce yayın yapan savunma sanayimizle ilgili önemli yurt dışının referans aldığı bir kaynak genel yayın yönetmeni. Özgür Ekşi zaten arada bizim yaptığımız yayınlardan da tanıyorsunuz. Evet Özgür, sonunda bir herhalde dışı güzelce boyanmış halde törenle birlikte görüyoruz. Deniz kuvvetleri bugün resmi olarak teslim oluyor ama e, gel istersen biraz biz işin tarihine doğru gidelim. Dünyada 12 ülke tabii bizim kamuoyu hep uçak gemisi aşağı uçak gemisi yukarı diyoruz ama dünyada 12 ülkenin kabiliyetine sahip. Böyle bir kabiliyete sahip ama bu fikir nereden geliyor? Ne tam uçak gemisi ne de bir normal görevli gemi. Şimdi öncelikle bu iş e, Yugoslavya'nın ııı e, Yugoslavya savaşı Yugoslavya'nın dağılması sırasında yaşanan sava e savaş sırasında ortaya çıkıyor. Çünkü e Batı tarafı eee Yugoslavya'ya güç aktarırken uçak gemilerinden yararlanıyor ve bunu iki ülke çok ciddi alarak bu yeteneği ciddi alarak izliyor. Biri Türkiye, diğeri Çin. Çin benim tabii. Sen Çin dediğin zaman yılları böyle geriye sayıyoruz. 90'ların sonunda hemen aklıma, 90'ların hemen sonunda Varyak geliyor. Doğru. Ukrayna'da kalan Sovyet döneminde yarı bitmiş, motor yoktu galiba. Yoktu makinesi. Ee, boğazlardan geçişi çok ciddi bir pazarlık olmuştu. Doğru. Hatta Türkiye ve Çin arasında biz olayın Çinli turistler tarafına konsantre olurken... Çin Deniz Kuvvetleri aslında geleceğe yönelik bir gemi yapabilmek için, kendi gemilerini yapabilmek için... Varyag'a aldılar. İkincilerini Varyag'a bakarak yaptılar. Üçüncüsünü bu ikinciden elde ettikleri bir ve ikiden elde ettikleri deneyimle yaptılar. Ama günün sonunda Yugoslavya'da yaşanan savaş dünyada iki donanmaya bir fikir verdi. Biz ileride gücümüzü, güç aktarımını yapmak istiyorsak gücümüzü deniz kuvvetlerinden yapacağız. Bunu yüksek Taşıma kapasitesine sahip gemilerle yapacağız. Ha, Çin'in yaptığı Varyak ve devamında gelen gemiler, Lyoninkler bir uçak gemisi. Onlar bir uçak hava gücünü karşı tarafa aktarıyor. Burada bizim Navantia'dan Juan Carlos 1'den aldığımız teknoloji, Juan Carlos 1'in tasarımından aldığımız bilgi birikimiyle biz biraz daha karma, biraz siyasi şartların gerektirdiği gerektirmesiyle biraz bizim kıvrak tarafımızla farklı bir şey yaratmış durumdayız. Örneğin Juan Carlos 1'in burnunda bir ski jump dediğimiz atlama rampası yok. Bu bugün o gün tasarlanan o gün ee, sihalar üzerinden havalanır diye düşünülmüş bir şey değildi. Ama bugün işimize yarayan bir tasarım değişikliği oldu. Çünkü e, gemi belli bir süratte ileriye doğru ilerlerken uçağın havalanması için belli bir fazladan, sıfırdan fazla bir 20 mil, 25 mil sürat kazanmış olacak. Bir de e, belli bir açıyla çıkınca daha da kolay havada tutunacak, gidecek diye. Bugün biz bunu Kızıl Elma'da, TV3'te e, ve Hürjet'te mutlaka faydasını göreceğiz. O gün için düşünecek bir şey değildi ama bugün gördük. Ama Hayır, Şimdi lafını bölüm tekrar bir farklara geleceğiz ama ben izleyiciler için şey söylemek istiyorum. Ee, öncelikli olarak biz tabi hep böyle uçak gemisi modunda bir uçak taşımaktan öte bu gövde altında zırhlı personel taşıyıcılar, tanklar veya bir görev gücünü yüzen hastane olarak götürüyor. Tabii, tabii. Merak edilen konulardan bir tanesi de geçmiş yayınlarımızda çok anlattık bunu daha havacılık kısmını ama Gövdenin içerisinde, güvertede, çeşitli yerlerde Aslında, zırhlı yani. Hı -hı. personel taşıyıcıları, tanklar. 30 ton, 40 ton, 50 ton. Bunları denize nasıl atıyor? Biraz bu tekniği anlatır mısın? Tabii. Şimdi tankı denize atmıyor. Zaten öyle bir şeyimiz yok. Yani 60 ton Allah korusun şey yapar. FNSS firmasının yaptığı, Türkçe'de... Zaha diye bizim konuştuğumuz İngilizcesiyle Mav diye geçen zırhlı araçlar var. Paletli zırhlı araçlar var. Burada sana ilginç bir şey anlatacağım aslında. Bunlar zaten amfibi özelliğine sahip araçlar. Alt güvertede bir suya giriş havuzu var. Bu havuzu zaten e, gemilerin, craft dediğimiz bizim mekanize e, araçların, mekanize suda ilerleyen mekanize e, taşıma araçlarının yanaştığı bir kuyu şey var. E, İngilizcesiyle well kuyu diye geçiyor. O yüzden arada aklım şeye geçiyor. Bir yanaşma havuzu var. Buradan e, suya iniyor e, şey, zaha suya iniyor. Oradan ilerliyor. Suyun içinde ama hala geminin de içinde. Lafını hemen keseceğim balla. Bunu şey diyebilir miyiz? Gemi aslında biraz batıyor aşağıya Tabii, doğru. Balans tankları var. Geminin arkasında balans tankları var. Gemi şöyle şey yapalım. Gittikçe arkası su alınca aşağıya doğru batıyor. İçerisine su alıyor. Burnu havaya kalkıyor. Ve arka taraf suyun içindeyken Zaha suyun içine giriyor. Oradan tabana basarak önce suyun içinde ilerliyor. Geminin tabanına. Tabii. Geminin tabanına hala geminin tabanına ve geminin tabanın bittiği noktada da suyun içinde yüzerek ilerlemeye başlıyor. Kral, e, mekanize çıkarma e, araçları ise Altay tankını ya da diğer tankları e, birer bir tane olmak üzere yüklüyor ve kıyıya çıkartıyor. Burada şöyle bir şeye geleceğim. E, Dinleyiciler için belki ilginç gelecektir. Yunanistan da belki biliyorsun Amerikan Deniz, Kuvveti, Deniz Piyadelerinden AAV-7'lerle aldı. Bunlar tekerlekli araçlar. Buradakiler paletli araçlar. Bir fark var arada. Şu fark var. Bir kıyıya çıkartma yaparken tekerlekli, taktik tekerlekli araçla kıyıya geldin. Birincisini çıkartırsın. İkincisini çıkartırsın. Aynı noktadan bahsediyor. Çünkü her taraftan çıkış yapmayacaksın. Belli bir noktadan, uygun bulduğun noktadan yapacaksın. Üçüncüsü, dördüncüsü orada bütün toprağı çıkarken ezeceği için patinaja kalma ve orada bir yığılma olma ihtimali çok yüksek. Bu araçların da bir avantajı var aslında. Bir defa karaya çıktım, çok hızlı ilerler. Orada bir avantaj var. Ama böyle paletli araç kıyıdan Denizden kıyıya çıkma aşamasında çok zor takılır. Yani çok rahat kıyıya çıkma operasyonunu yaparsın. Karadaki hızı tekerlekli araç kadar yüksek değildir. Ama çıkma süreci çok daha kısadır. Bu bir adaya çıkmak istiyorsanız çok geniş olmayan bir adaya çıkmak istiyorsanız çok elverişli bir e, araçtır. Bir de böyle bir hani araçtan bahsederken. Şimdi 13 tane tank alabiliyor. 27 tane zaha Zaha'sından alabiliyor. Ee, yanlış hatırlamıyorsam ezberimde yok. 9 tane zırhlı piyade taşıyıcısı alabiliyor. Bunlar kıyıya aslında yanaştıktan sonra Altay tankı gibi çıkarılacak araçlar. Yukarıda e, helikopterler olacak, İHA'lar olacak. Ben tabii e, sadece bir gemi olarak tek başına görüyoruz ama... Ee, savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'e de sorduk. SIDALAR, silahlı insansız deniz araçları. Bir de TCG Anadolu'nun içerisinde aslında bazı araçları kıyıya götürmek üzere ufak çıkartma gemileri evet. de var. Biraz da onları değerlendirir misin? Ee, şimdi bunlar yine burada yapılan e, araçlar. Özellikle e, bunlar çok basit görünen araçlar. Dışarıdan bakıyorsanız çok basit görünen araçlar. Aslında değil. Çünkü... Yüksek zorlu deniz koşullarında, yüksek süratle Altay tanka 60-70 tam ağırlığını bilmiyoruz, ton ağırlığı alıp Sığ suya kadar götürüp Sığ suda batmadan Kıyıya yanaştırabilecek olan Araçlar Yani Geminin arkasından bir savaş ortamında almıyorsunuz yani dışarıda bir operasyon dönüyor olabilir Ama içeride Korunaklısınız Ama taban sığ, 60 ton ağırlığı aldınız Geri geri çıktınız ve dışarıya artık korunaksız bir ortamda, deniz durumunun kötü olduğu bir ortamda belki de karşıdan size belki de atış yapılırken hızla ileriye 60 ton taşımanız gereken yüksek motor gücüne ihtiyacınız var, yüksek kaldırma gücüne ihtiyacınız var, sığ suya rahat yanaşabilecek manevra kabiliyetine ihtiyacınız var. Ona göre belki gövde formu. Tabii altı dümdüz bunların yüksek kaldırma sağlayabilmek için mümkün olunca geniş. Şimdi geniş yapamıyorsunuz tankın genişliğinden biraz daha geniş. Hatta eğer videoları falan izleyiciler bakacak olurlarsa görürler en son tankın yapıldığı şeylerde. Yanlarına şu kadarlık tahta bloklar konulmuştu. Tanka zarar vermesin, araca zarar vermesin diye. Yani tanktan 20'şer santim daha geniş. Ama uzun. Böylece taşıma kapasitesini aslında yüzeyi arttırdığınız için arttırmış oluyorsunuz. Tarihine girdik. Neler taşıyor ona girdik. Gövde altındaki taşıdıkları şeylere girdik ve ben şeyi sormak istiyorum tabi. Biz gemi hep böyle bir savaş zamanında bir operasyonel olarak ama bir de işin barış zamanı var. Güzel. Barış zamanında iki şeye bakabiliriz. Ta tam, e, konuşmak sizin konuyu aslında hatırlattın. Barış zamanında evet biz bunu bir e, İngilizcesiyle disaster relief denilen bir kurtarma, yardım, e, yaraları sarma ya da bir sivil halkı belli bir yerde kaldığı bir yerden toplama görevleri için alabiliriz. Daha önce içeriye girdiğimiz zaman görmüştün. İnşallah başka videolarda da şey yapma imkanı olur. Gerçekten ciddi miktarda insanı içeriye alıp onu bir başka yere taşıma imkanı var. Yani kaç bin kişi bilemiyorum. Yani ciddi miktarda insan alınabilir. Veya bu insanlar orası bir revir haline getirilebilir, kullanılabilir. Örneğin Kahramanmaraş'taki 6 Şubat depreminden sonra yanlış hatırlamıyorsam Sancak'ta Bayraktar gemisi bir hastane ikinci kademe bakımı için hastane gemisine çevrilmişti, e, sağlık yardımı vermişti. Burada daha da fazlası verilebilir. Ben ona bir başka şeye gel gelmek istiyorum. Geminin büyüklüğünden, barış zamandaki kullanımından bahsediyoruz. E, şimdi çok eskilere gidecek bir örnek vereceğim. İkinci Dünya Savaşı'nın bittiği Sovyetler Birliği'nin Türkiye'den boğazları, İstanbul Boğazı'nı ve karşı istediği, Ardanı istediği dönemlerde Türk Büyükelçisi Amerika'da vefat ediyor. Amerika, Sovyetler Birliği'ne, biz bu konuda Türkiye'nin yanındayız mesajını vermek istiyor. Ne yapıyor? Büyükelçi Ertegün'ü Missouri zırhlısıyla boğaza getiriyor. Missouri'de çok efsane bir... O dönemin e en büyük gemisi. Şimdi bayrak göstermek dediğimiz aslında gemiler için özellikle uygulanan bir terimdir, bir şeydir. Bir yere gidiyorsun ve ben buradayım arkadaş diyorsun. Barış zamanında bu bayrak göstermeyi, savaş zamanında yumruğunu sıkmaktır. Bayrağı o zaman ne amaçla gösterdiğine bakar. Ama böyle bir gemiyi sen çıkıp da bir yerde bayrak gösterdiğin zaman bu ben buraya bir tabur askerimi getirebilirim. Ben benim gücüm de budur. Gel konuşalım. Haydi bakalım dediğin yerdir. Bu o imkanı sağlar. İnşallah savaş değil bir şeyimiz olmaz. Ama bir şey olursa ben gücümü bir tabur askerimi bu kadar hızlı bir şekilde buraya aktarabiliyorum mesajıdır. Bu geminin varlığı, sadece varlığı gösterdiğiniz zaman, bir fotoğrafını gösterdiğiniz zamanki anlamı budur. Daha oraya gitmeden. Bazen de savaşlarda biraz bayrak göstermek, biraz yumruk göstermek savaşmadan birçok sinyal anlamına da geliyor desek yeridir doğru, herhalde. Doğru, Amerikalıların yine bir sözü var. Yüksek duvar iyi komşuluk sağlar diyor. Senin duvarların yüksek olursa, aşılmaz olursa, komşun da iyi geçinmek zorunda kalır. Ee, tabii bize gelen sorulardan, yorumlardan bir tanesi de deprem döneminde neden bu geminin görev yapmadığı. Hatırlayacağınız bu felaket 6 Şubat'ta meydana gelmişti. 6 Şubat'ta da TCG Anadolu'nun daha testleri tamamlamamıştı. Yani siz bir konuyu riske attığınız zaman başınıza bir şey gelebilir. TCG, Bayraktar, TCG, Sancaktar iki büyük tank çıkarma gemilerimiz bölgedeydi. Ee, bazen de bütün gücünüzü oraya vermeniz değil, ekonomik kullanmanız gerekebiliyor ama umarım tabii böyle bir felaket hiçbir zaman ülkemizde olmaz ama artık TCG Anadolu'da bu tür görevlere hazır desek yeri herhalde. Tabi doğru. Şimdi çok doğru bir konu bu. İnsanlar haklı olarak böyle bir şeyi sordular ama devletin işleyişinin bir mantığı vardır. Bütün görev tanımları tamamlanmadan bütün görevler belli olmadan bir e, vatandaşları TCG Anadolu'ya, artık bu saatten sonra TCG Anadolu'da L-400 diyeceğiz aslında. TCG Anadolu L-400'e e, vatandaşlarımızı alsaydı gemi, e, Türk Deniz Kuvvetleri, Türk, e, Türk Devleti e, şey olurdu. E, belki de yanlış, eksik, hatalı işlemler yapılıyor olacaktı sadece gemi açısından değil. Orada verecek hizmet açısından da. O yüzden devlet burada verebileceği, doğru hizmet verebileceği gemileri, bu işe personeli olan, o personelin yetişmiş, atanmış olduğu, bütün emir komuta zincirinin belli olduğu gemilere görevlendirdi. Bugünden sonra böyle bir şey Allah korusun inşallah olmaz. Ama olursa halkımıza o zaman sormaya hakkı var tabii ki. Ama envantere girmeden önce sor, sormalarında bu ayrıntıyı bilmedikleri için bence bir e, hata vardı. Özgür çok teşekkürler verdiğim bilgiler için yayınlarımız buradan devam edecek. Farklı farklı konuklarımız olacak burayla ilgili ve gemiyi dilimiz döndüğünce çok da fazla <gülüyor> sizlerin duymadığı özellikleriyle anlatmaya çalışacağız. TCG Anadolu ile birlikte yeni Milgen fırkateynleri saç kesme töreninde tuzla da yapıldı. I. sınıfı başta olmak üzere gemilerin özelliklerini savunma sanayi ST sitesi genel yayın yönetmeni Anıl Şahin ile konuştuk. Ağırlıklı olarak TCG Anadolu'yu konuştuk ama törenle birlikte yeni milgem içinde saç kesim töreni var ve tabii ki gündemdeki İY sınıfı, Fırkateynler, Evet Anıl ee, biraz e. seninle konuşalım. İY sınıfıyla ilgili neler var şu an gündemde? TCG İstanbul var, İzmir'in mi saç kesimi olacak? Aslında şöyle çok ufak bir background verelim. Milgem projesi kapsamında ilk faz 4 adet is, e, Milgem ada sınıfı korvetin inşasını kapsıyordu. Bu 4 korvet şu anda envanterde. İkinci fazı ise dört adet istif sınıfı Fırkateyn'in inşasını kapsıyordu. İlk gemi TCG İstanbul'un inşasında biraz önce başlandı. Bıraş. Neydi bu gemiler? E, TCG İzmir, TCG İzmit e, ve TCG İçel gemileriydi. Bu üç adet istif sınıfı Fırkateyn'in. Onların da e, 6 Nisan tarihinde Savunma Sanayi Başkanlığı'nda düzenlenen törenle sözleşme imzaları gerçekleştirildi. Bugün e, üç Fırkateyn'in de aynı anda ki bu çok önemli bir şey e, saç kesim töreni yapılacak ve üç Fırkateyn'in 36 ay içerisinde Türk Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilmesi planlanıyor. Bu aslında Türk askeri e, gemicilik tarihi açısından da bir rekor. Yani 3 yıl, e, 3 yıl içerisinde 3 Fırkateyn'in aynı anda teslimi e, bir rekor inşallah başarılacaktır. E, bir parantez daha açayım. Son inşa edilecek bu 3 istif sınıfı Fırkateyn ilk inşa edilen TCG İstanbul'a göre %10 oranında daha yüksek bir yerliğe sahip olacak üzerlerinde çeşitli yeni sistemler var. İşte Aselsan'ın AYASAR adarı gibi, yeni nesil hava savunma sistemleri gibi. Sanıyorum önce biz bir gemiyi göreceğiz. İlerleyen zaman içerisinde birçok sistem de bu gemilere takılacak diye düşünüyorum. Şimdi şöyle biz bu gemilerde aslında ABD üretimi Mark 41 diki atım sistemini VLS'yi kullanacaktık. Ancak maalesef ABD hem bu VLS sistemi dikey atım sistemine hem de dikey atım sisteminde kullanılan İSSM hava savunma füzelerine ambargo uyguladı. Burada da tabi bu gemiler hava savunması teslim edilemez. Acil harekat ihtiyacı kapsamında Roketsan milli dikey atım sistemi projesini Mildas'ı öne aldı. Aynı zamanda Hisar-Aref füzesi üzerinden de o dikey atım sistemine Mildas'a uygun bir füze geliştirdi. Bunların karadan atım testi başarıyla gerçekleştirildi. Artık e, yavaş yavaş TCG İstanbul'a bunların entegre edilmesi bir de e, TCG İstanbul üzerinden atış testlerinin yapılması bekleniyor. Ayrıca e, yine ilk gemide e, yabancı e, Smart S e, radarı kullanılıyordu. Hava arama radarı kullanılıyordu. Dediğim gibi abi şimdi aselsan üretimi Cenk radarı TCG İstanbul'a takıldı. E, çok daha aslında İstanbul'dan itibaren yüksek bir e, milli koronayla e, yolunda devam edecek gibi duruyor proje. Bunun da en temel sebebi ambargolar sebebiyle e, mevcut projelerin oldukça hızlandırılması. Thank you.